Çok acıyor. <gülüyor> ne yapacağım şimdi? Şimdi senin kafandan bulacağım. Şey. Öyle mi diyorsun? Göreceğiz mi da. Aman Allah'ım top nerede? Ne oluyor? Olamaz. Gel buraya. Şimdi bitti. Seni terbiyesizlerle laf Olamaz. Kız kendini boğuyor. Koşun çabuk. Hah. Olamaz ayağım kaydı Hemen kurtarmalıyım HAYYÜURRRRRR İyi misin?